Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle 14 Haziran Perşembe günü başladı. 25 Haziran Pazartesi gününün ikinci maçı, Avruv'un 6. maçı olan Uruguay Rusya maçı olacak ve Dünya Kupası'nın 11. günü oynanacak. İki analizlerine geçelim. Uruguay iki kere Dünya Kutası'nın müzesine taşımış ekip, turnuvalarda kendinden söz ettirmeyi her zaman başarmıştır. Dünya Kutası'na gelebilmek için 4 maç yapan takımlık galibiyet, bir beraberlik almıştır. Uruguay takımı hücum yönünden çok etkili. Ayrıca forvet kısmında gol bulma yüzdeleri yüksek, defans kısmında ise toplu olarak takım defansı yapan ekip, bazı zamanlar dikkatsizlikten madde yapabiliyorlar. Uruguay takımın bu sene sürpriz yapabilir. Hücuma yönelik oyunları ve defansız ve da etkili olmaları Dünya Kupası 2018'e renk katacaktır. Rusya takımı ise harika bir açılış ile Arabistan'ı 5 0 yenmişti İkinci maçta da kazanan Efsari Bey'i ve arkasına alarak çeyrek finale çıkmak istiyor. Peki Uruguay ve Rusya maçı istatistikleri ne?